Sevgili engel yok takipçileri bir kutu açınunda tekrar böyle ay antek ben e y x, b, k, oturu, 3, bluetooth kulaklığımın kutu açılımında yapacağız izler. Evet sevgili engel yok takipçileri antek ben e y x b k oturu, 3, kutumuzu şu şekilde elimizden geçiyoruz, kutumuzu açıyoruz. Evet, kutumuzu açtık. Şu şekilde kuraklığımız karşımıza çıkıyor. Oynar kurak başlıklı. Dönüyoruz şu şekilde. İçe doğru da katlanıyor, yer katlamamamız için şu şekilde şu mesafeye kadar açılıyor. doğru katladığımızda yer katlamış. Şu şekilde içe doğru katlayabiliyorum ve High Tech ve X-Bal Tour kablo çıkabiliriz, şahit kablomuz şu şekilde gördüğünüz gibi uzunluğu şu şekilde şahit etmek için kullanıyoruz bu kabloyu diğer kabloyu cift dayanlıcak girişli kablomuz açıyoruz kablomuzu kabloyu kontrol ettiğinde ee, Kablo gayet yumuşakmış, tasarım var, yumuşak olmazı, ee, daha geç kopmazlı dağlar diye düşünüyorum, uzunluğu bir metre, artık metreyi, XBK 33 kulaklarımızın tuşlarını görüyorsunuz. Bluetooth bağlanma, düğmesi, ses seviyesi yükseltip azaltma tuşları gördüğünüz gibi. deniyor. Ta ki bizleri ay, tekin, betin kulaklarını unut edeli deniyor. Kulakları bas. Tuşuna bas, metotum da seri serbe eşik eee geldi. kulağımda takır takır. Kurak tut, kurak mı da şimdi internet telefonu mı da, burada burada açıyoruz, burada açtığımızda benim yerimde geri tutla tekrar burada etleştik ve etleştikini göstermek için kurak tut da. Bir ses çıkıyor, bir ablamız bağla tıkurdu diye konuşuyor İngilizce. Tam ben İngilizce bilmediğim için ne dediğini anlayamıyorum. Ses denemesini şu anda yapacağını bir müzik açıyoruz. Bakalım ses nasıl? Açtık müziğimizi. Çok iyi bir ses, kuraltıktan çok kaliteli bir ses geliyor, bağırıyor olabilir. Çünkü kural gerçekten içeri çok kaliteli bir ses veriyor. Bluetooth özelliğini gördüğünüz gibi denedik. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Yani de Petit, kulaklığımızın kablılığı bağlamışını sizlere anlatmak istiyorum. Kablılığı, kulaklığımızın girişlerini takıyorum bir şekilde. Fall <gülüyor> of diye duyduğunuzu sanıyorum. Ama. Şunu taktıktan sonra, burada diğer ucu var. Diğer ucu var. Telefona veya bilgisayar abarı zirksine taktığınızda bilgisayarın sesini de duyabilirsiniz, telefonun sesini de duyabilirsiniz. Kavrulu bağlantımızı da bu şekilde anlattık. Evet, İngilizce Uptal Geçileri, I-TEC, BAT, H-Y, X, V, K-33 Kulaklığımızın bir eksi yönünü anlatmak istiyorum. Bluetooth'la telefonla bağlandığımızda konuşmak için birini aradığınızda konuşma kalitesi çok düşük. Ee, sizin sesiniz karşı tarafa çok e, derinden bir ses geliyormuş gibi gidiyor. Yani Konuşma kalitesi düşüyor. Onun nedenini bilmiyorum ama gerçekten bunu tutla, telefonla konuşma kalitesi çok düşüyor. Ama mündük dinlediğinde gayet kaliteli bir ses duyuyorsunuz. Ee, Bu konuşma esnasında aynı kalite al alamıyor ITEK METREYE XBK 33 Kulaklığımızın bir eksiği önünü daha belirtmek istiyorum. Kulaklığımızın kablosunu telefona takıp konuşmaya kalktığımızda Kulaklığımızın kendi mikrofonu devreye girmiyor. Girmediği için telefonun mikrofonunu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Telefon. Mikrofonun, mikrofonun ağzınıza getirmediğiniz takdirde karşı tarafa uzak bir ses ve boğuk bir ses gidiyor. Telefonun mikrofonunu ağzınıza yaklaştırdığınızda ses gidiyor ama yine yetersiz gidiyor. Eksiyenli hem bluetooth ile konuşma, yapamıyorsunuz sağlıklı bir şekilde. Hem de kabloyla konuşma yapamıyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde. Ayte Ekmet'ye XBK33 kulaklığın tanıtımını yapmaya çalıştım. Hem altı söylemeye çalıştım. Hem eksi yönlerle söylemeye çalıştım. Ayte Ekmet'ye 30. müzik dinlemeniz için alıyorsunuz. Çok kaliteli bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kulaklık ile e, telefon görüşmesi e, yapmak için alıyorsunuz. Tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü hem bluetooth la Sesiniz kaliteli, karşı tarafla gitmiyor, hem de kamlanca sesinin karşı tarafla kaliteli bir şekilde gitmiyor. Ama Mavic gayet hoş bir şekilde deneyebilirsiniz. Test ettim, onayladım. Tavsiye ederim.